Merhaba Tekno takipçileri! Hepinize merhaba arkadaşlar! Hepinizin sevdiği bir seri olan arkadaşlar, yepyeni bir dolandırıldık serisiyle karşınızdayız. Bakalım bu videoda kimlere nasıl dolandırılıyoruz, hep birlikte görelim. Bu benim ilk dolandırmam olacak. Hayırlı olsun, gel. Çok, çok heyecanlıyım. Çok güzel dolandıracağız <gülüyor> seni, <gülüyor> merak etme. Arkadaşlar videonun bu bölümünde çok kısa bir araya girmek istedik çünkü Webtekno'nun yeni yıl kampanyası başladı. 2022 için size muhteşem hediyeler dağıtmaya karar verdik ve bunların içinde iPhone 13'ten tutun da Dyson'ın süpürgesinden, Steam cüzdan kodlarına kadar birçok hediye var. Peki bunu nasıl kazanacaksınız? Hemen videonun alt kısmına sizlere belirttiğimiz gibi gerekli katılım koşullarını yerine getiren arkadaşlarımız, takipçilerimiz, bizleri sevenler bu hedefleri kazanmaya hak kazanacaklar arkadaşlar. Videonun hemen alt bölümünde bulunan açıklamadan sizler de bu yarışmaya katılabilir. Kampanya sonuçları açıklandığına da hediyelerinize kavuşabilirsiniz. Herkese iyi şanslar. İyi şanslar. Evet arkadaşlar, tabii ki bu tarz videoları çekmek biraz kapsamlı oluyor. Bazı ürünler sipariş ettik, bazı şeyler sipariş ettik, bazı videolar sipariş ettik hatta evet, bu kez. Evet, mükemmel bir videomuz var arkadaşlar. Evet, sırayla başlayalım istersen. Sahibinden de bir hesap bulduk ve hesap bize karşıdaki kişiyi hüngür hüngür ağlatacak bir video yapabileceğini söyledi. Biz de bununla ilgili da aramızda ufak bir kurgu yaptık. Onun hatta aldığımız, sipariş ettiğimiz zamanı bir izleyelim şu an. Adı daha güzel. Evet. Ağlatma garantili bir hediye. Kişiye özel hediye video. Evet, Çünkü çok güzel. Biraz <gülüyor> altın bozukluğu var ama anlıyoruz. Şöyle bir plan yaptık arkadaşlar. Ozan benim kardeşim, Ozan'la yıllardır küsüz, Barışmak istiyorum, önümüzdeki hafta doğum günü. Ve Ozan'la fotoğraflarımızdan bir kolaj yapsınlar, Ozan'ı hüngür hüngür ağlatsınlar istiyorum. Af barışma videolarında başarı oranımız %95. Yani dönüş de alıyorlar, abi affetti ya da ben affetmedi. Aldım abi ya. Video geldi. Toplam 400 lira verdik bu arada, barışma artı doğum gününe Ek ücret istediler. İlk defa izleyeceğiz. Gayet eğlenceli başladı video. İyi ki bana küstün Ozan. Ondan geri sayıyoruz. Merhaba. Kusana! Abi bu ağa boya soygun geldi bana bu arada. Nerede? Ozan Can doğum günün kutlu olsun oley. <gülüyor> doğum günün kutlu olsun Ozan Can. Abi şey, aynı kız bir daha maske takıp aynı şeyi de Çünkü <gülüyor> <gülüyor> Çok kıyafet neymiş, bıyık falan takıyorlar değil mi o Ozan. Sağlıklı. Onu söylemek için bu kadar koştum kardeşim. Güçlü. Bu çocuğun doğduğu günden asalarmış video. <gülüyor> <gülüyor> Zancanlardan affet. Allah'ım <gülüyor> affet. Ne olur ya. <gülüyor> <gülüyor> Zancan, Merdan'ın her şey çok güzel olacak. San. Güçlü san. Ne diyeyim ya? Neden bu görüşü? Bir şey mi söyleyeceksin? Romantiksin. Romantiksin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi Abi ünkan fotoğraflar Oğlum adamlar geçişler falan eklemiş ha. Abi ünkan ya <gülüyor> Uy <oğlum. gülüyor> Burada senle karadut çayı içtiğimiz evet. günler Ozan. Bunun mesela yani, gerçekten böyle küslüğümüz olsa, bunda menaffeler miydin? Affetme ihtimalim var ama gülerdim, çok gülerdim. Ağlatma garantili video değil yani, yalan değil Arkadaşlar yani. şimdi şöyle... Hayvan gibi güldüm ben. ...dolandırıldık, dolandırılmadık muhabbeti bunda şöyle. Biz bu kişiler vaatlerini gerçekleştirdi mi diye bakıyoruz. Ve şöyle bir şey vardı, ağlatma değil, hüngür, hüngür ağlatma garantiliydi. Ve Aynen arkadaşımız öyle. gayet mutlu bir şekilde videodan ayrıldı değil Ben İnan'ı okurken mi? gerçekten ağlayacak gibi oldum ama şu an güldüm, bayağı güldüm İnan yani. daha hüzünlüydü bu arada İlan gerçekten daha özünlüydü. Ellerine sağlık diyelim. Devam diyelim. Ve geldik bir diğer ürünümüze arkadaşlar. Çakma olduğuna kesinlikle emin oldu. Airpods 3. Ozan'ın en çok beklediği üründü bu evet. arada arkadaşlar çünkü seri numarasına kadar içinde orijinal numaranın bulunduğunu İdde iddia ediyor. Ve fiyatı enteresan bir şekilde 389 TL bandında bu kulaklığın. Bunu satan adamla iletişime geçtim. Olay şu, adam diyor ki üstündeki seri numarasını sorgulasanız bile garantili çıkar ürün diyor Apple'da. Bu kadar da iddialı. Yani yaklaşık 2500 TL bandında satılan bir ürünü 350 TL'ye bize satacak bu adam. Şöyle bir şey de var, çalışmama durumunda evet, değişim yapılır diyor. garantili üründür diyor. İsparişi verelim, görelim ne gelecek bakalım içinden ne çıkacak. İnşallah Air benzer güzel bir şey çıkar diyeyim herhangi bir garanti kapsamında değil ama hani ürünün üstündeki gerçekten AirPods 3 seri numarası çok üzgünüm muhtemelen birinin şu anda satın aldığı bir AirPods 3'ün seri numarasını kopyalamışlar ve buraya yapıştırmışlaracaksın abi aynen öyle açıyorum çok iyi ya çok güzel şu an bayağı orijinale yakın bir bayağı şey görünüyor orijinale yakın bir şey gelmiş şu an açtın aynı AirPods bağlı değildi dedi AirPods olarak gördü iPhone bağlan dedim yani %50 ile açtık 1 dakikada %46 şu an kutunun şarjı ses geliyor mu sana geliyor ama inanılmaz hırıltılı ama Aa, gerçekten bir otobüs etti. terminali Kulaklığı kalitesi var bu arada. 10 alırsın bir. ya böyle uzun yolda. Birebir abi. İnanılmaz dikkat edin. Asla ama asla orijinal değil arkadaşlar. Güzel bir şekilde dolandırılmış olduk. Evet, evet. arkadaşlar, tabii ki olmazsa olmaz herkesin Instagram'ı bir şekilde maalesef ki bazı yollarla çalınıyor. Hani bizde bu videoda bir Instagram hesabımız var bile bile, çalınacağını bile bile oraya gelen linke Tıklamıştık, Bakalım neler tıklarken. O kadar çok yerde bu hesabı kullandık, yargık. Bu hesap hani muhtemelen nerelere girdi, çıktı. Adamlar hani o şekilde bir şekilde bu hesabı bulmuşlar ve bu hesaba bile bu mesajı attılar arkadaşlar. Daha önce linki tıklamamıştık. Evet, tıklamadık. Ama videoyu özel bu linke bir tıklayalım. Büyük bir ihtimalle de hesabı kaybedeceğiz gibi. Evet, mesajı söylüyorum. Kurumsal bir sitede hakkınızda şikayetler gördüm. Birçok kişi siz şikayet ben etmiş ben ben. falan filan. Biz de yardımcı olalım. Bak ne kadar deyiği kalpli insanlar. Bakalım linke tıklayarak görebilirsiniz <gülüyor> önce. Kabul etmemiz lazım. Kabul Mesajı edelim." Kabul ettim. Ben bir beğenmek istiyorum. Mesajları. Evet abi. İstersen teşekkür de edebilirsin. Bana Yok. yardımcı oldunuz için. Çok teşekkürler yazayım. Postacı sana. <gülüyor> yazdım ve tıklıyorum. Hazır mısın? Evet. hadi bakalım abi. Başladım. Evet. Bu i̇nternet, i̇nternet sitesi, sitesi yüklenirken, yüklenirken bir hata oluştu. Bir hata oluştu diyor. Şimdi bir 10 dakika bekletiyoruz hesabımızı. Bekledim bakalım. Ona bakalım neler. Oluyor. Başımıza neler gelecek hep birlikte görelim. Açılır diyorum ve deniyorum abi. Evet, Yanlış kullanıcı Yanlış adı. Yanlış kullanıcı adı. Evet. Böylelikle hesap. Uçtu gitti arkadaşlar elimizden. Bir daha deniyorum, çok güzel. Evet, 10-15 dakika 15 dakika bekledik herhalde çok güzel hesabımız. Oldu. Göz göre göre hesabı kaptırdık şu an. Şey biliyorsun biraz sonra bu hesapta story paylaşılmaya başlayacak arkadaşlar. Çok i̇şte ben, ben bilmem kim beyle konuştum, bana yatırımdan milyonlar kazandırdı. Siz de istiyorsanız, siz de paranızı verin Biz diye. Biz de bu şekilde milyonları kazanmış olduk arkadaşlar. Evet, yani bakalım. sizin gönlünüzü kazanmış olduk. İnşallah. Buradaki milyonlar siz oluyorsunuz yani. Arkadaşlar en son hesabın uçtuğunu gördünüz ve kısa süre sonra burada paylaşımlar başladı. Bunu zaten şu an ekranda görüyorsunuz görüyorsunuz Ozan okuyorum sana da Oku abi Selam arkadaşlar Recai Bey'in yardımıyla yaptığım yatırım sayesinde paramı bir saatte 4'e katladım. Recai Bey bu arada kendisi <gülüyor> Siz de iletişime geçerek kazanın, ben kefilim demiş. Garantisi evet. benim demiş. Numara yani. var altında. Numarayı blurladık ama şu an Evet. Yani hesap çalındıktan bir 2,5 saat sonra falan başladı bu olay. Evet. Direkt story paylaşım başladı. Biz biraz bekledik sizle kayıttayken arayalım diye. Evet. Ya ben numaranızı Instagram'da aldım da, bizim Instagram'da bir arkadaşımız paylaşmış. Yatırım tavsiyesi için sizin numaranızı koymuş. Bir arkadaş galiba size para vermiş, sonra bayağı kazanç elde etmiş. Doğru aradınız, buyurun. Nasıl ilerliyor süreç? Ee, şöyle anlatayım. 1200 TL bana gönderiyorsunuz. bir saatte bu parayı 4'e katlıyorum. Garantisi nedir peki? Garantisi benim. Ee, %20'de kendim komisyon alıyorum. bir saatte 4'e katlıyorum paranızı. %20 komisyon oluyorsunuz. Evet. Yani biz size 1200 artı %20 komisyon mu atacağız? Evet. %20 komisyonu ben kazandığınız paradan alıyorum. Siz sadece 1200 gönderiyorsunuz. Abi çocuk bu. Abi hem, alakası, hem çocuk hem de yani 1200 fazla buna bari şey yapalım biraz az bir şey. Ee, ya Nasıl? bizim 1200 lira biraz fazla aslında hani böyle yıl sonu da yaklaştı malum ee, biraz böyle sıkıntılıyız. Benim de böyle hani kıyıda köşede kalan param var. Onu size göndersem yine böyle dörde falan katlayabilir miyiz? Katlarız. Ne kadar param var? Ee, 200 liram var benim şu an ama. Şimdi 200 lira da olmaz kardeşim şimdi. Para herkese lazım. Gerçekten hani benim şu an ihtiyacım olan şey 500 lira. Sen hani nasıl olsa dörde beşe katlayabiliyor musun? Al abi 500 lirayı kaça katlıyorsan katla. Bana 1000 lira da yollasan olur 1-2 saat sonra. 1-2 saat içinde geliyor değil mi? Geliyor kardeşim. Olur sen bana 500'ü gönder. Ben sana 500'e atayım. Sen bana 1000 lira yolla bir saat sonra. Biz helalleşelim senden. Olur kıyamadım sana. Tamam, yarınlar karşısıyım. Bekliyorum. Tamam, sen bana bir IBAN atabilirsen sana zahmet. Tamam, atıyorum. Tamam, çok teşekkür ederim abi, çok sağ ol. Bayağı iyi olacak benim için, rahatlayacağım yani ben. Rica ederim, hadi Allah'a emanet. Sağ ol, sağ ol sen de. Abi adam... <gülüyor> abi bir de Allah'a emanet diye de güzel adam yani. Adam bayağı müthiş soğukkanlılıkla bizi dolandıracak gibi gözüküyor. Sen bir de böyle hani 50 bin kazan gerekirse, bana 500 ver diyerek evet dolandırılmayı abi. hak ediyorsun aslında şu anki talbunla da. Tamam, gönderelim 500'ü bakalım ne çıkacak sonuç olarak. Abi. 500 lira şu an uçtu elimizden. Abi, ben sana 500 lira attım ama bir kontrol edebilir misin sana zahmet? Hemen bakıyorum kardeşim. Ya 6.30'a kadar gelir mi abi para? Kardeşim, sen bana 1 saat müddet var. 1 saat sonra sen beni ara tekrar. Tamam, ben bir saat arayacağım. Tamam, Bir bekleyelim bakalım arkadaşlar. Oğlum ben sana diyeyim, bu adam kapattı suratımı, 1 saat falan beklemem ben. Abi 1 saat bekleseydik, adam 1 saat müddet istedi. Yok abi, gerçi sürüyor da biraz... Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Şaka mı bu abi? Benden aramaya deneyelim mi? Aradığınız kişiye şu anda <gülüyor> Yok abi. Yok abi. <gülüyor> arkadaşlar... 500 lira uçtu. 500 lira e, sizlere ömür oldu. Yani sizin canınız sağ olsun. İhtiyacı olan birisinin şu anda nasıl bir durumda kalacağını düşünün Biz gülüyoruz ama yani... Ben şu an gerçekten 500 lira kaybettim yani. Bildiğin o parayı kaybettim. Bak şey yapalım abi, benim bir tanıdığım var. 500 lirayı alıyor, bir saatte 4'e katlıyor <gülüyor> sanırım. Anlıyor <Arne var>. musun? Sanırım arasını vereyim. Sırayla geçiyorlar arkadaşlar hepsi. <gülüyor> Şimdi de sıra Merdan'da. Yani burada birliğin adam parayı aldı, telefonu da kapattı. Yani biz muhtemelen bu işin peşine düşeriz. Evet. Neler yaşadığımızda bir sonraki dolandırılma videosunda sizlere anlatırız. Benim biraz enerjim düştü, kusura bakmayın. Sinirlendiğim için doğal olarak. <gülüyor> Videoyu yavaştan kapatalım istersen yani. artık. Ben parayı göndermediğim için bende bir enerji kaybı yok arkadaşlar. Bana <gülüyor> giren sana da e, neyse olmuş oluyor aslında ama olsun, sorun yok diyelim. Neyse, kapatalım o zaman. Evet. Bir sonraki dolandırılma videosunda kimlere dolandıralım, nasıl dolandıralım arkadaşlar? Beklentilerinizi yorumlara yazın. Yazarsınız denememizi istediğiniz şeyleri de yorumlara yazın. Info e-mail atın. Hepsini zaten biz görüyoruz ve değerlendirmeye alıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim diyelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.